Oğlum Yusuf nasıl yaramaz çocuk olduğunu göstermek için çekiyorum, bak. Kendi kendine şu masanın üzerine çıktın. Ondan sonra bilgisayarla oynuyorsun. Bilgisayarın monitörünü açıp kapatıyorsun. Hazırla, silinmeyen kalemle monitörü çizdim. Onu zor kurtardım, kolonyayla sildim. Şimdi de ne yapıyorsun bilmiyorum. Yusuf Hüseyin, ne yapıyorsun oğlum orada sen? Ne yapıyorsun? Abla nerede? Abla değil, abla değil. İner misin oğlum? Düşeceksin. İn aşağı Düşeceksin İner misin aşağı? Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Niye böyle yayamazlık yapıyorsun? Bakalım deniyorum Anlamadım. Ne diyorsun? İnerim Ne diyorsun oğlum? Bana bakar mısın? Ne yapıyorsun sen burada? Eee, da Sen bugün parka gittin mi parka? Ee, sallama motor tehlikeli düşürürsün Sen parka gittin mi bugün? Ne yaptın parkta? Park. Kapatalım mı? Hadi kapatalım. Ses. <gülüyor> evet. Hı? Kapattım onu, kapattım. Yapma, yapma, kırarsın. Tam açayım mı? Tamam, tamam, yapma, yapma. Açayım mı? Açtım. <gülüyor>